Koş burcu kadınları asal karakterlidir. Tam bir hanımefendi görünümüne sahiptirler ve özünden asalet örneği kadınlardır. Oldukça akıllıdırlar ve zekidirler. Kendileri ile ilgili her konuyu avantaja çevirebilirler. Koç burcu kadınlarına aşırı sosyal diyebiliriz. Dost canlısı karaktere sahiptir. Eğlenmeyi sever, mutlu olmayı sever, kolay mutlu olurlar ve çevresindekilere de mutluluk verirler. Enerjileri yüksektir. Herkes tarafından çok iyi görürler. Buna rağmen yeteri kadar özgüvenleri olmaz. Her zaman en iyisi olmak isterler. Kendisinden bir türlü tatmin olmaz. Bu onları daha da geliştirir. Koş kadınları beğeninmeyi çok sever. Adeta bununla beslenir. Kendileri alaka duyduğu şeylerin peşinden gider. Zorla hiçbir şey yapmaz, yapamaz ve yaptıramazsınız. Kaliteli arkadaşlıklar kurmaya bayılırlar. Vaktinin çoğunu sosyal ortamlarda geçirir ve ne iş yaparsa yapsın daima sevdiği işi yaptığı için keyif alırlar ve başkasına da keyif aldırırlar. Sevdimi tam severler ve arkadaşlarına çok değer verirler. İlgi gösterir, özel günlerini unutmaz ve ihmal etmezler. Arkadaşlıklarına kesinlikle laf söyletmezler. Koç burcu kadınlarına yaşam koçu karakterindedir. Çok akıllı oldukları için akıl vermeyi de severler. Akılları kendilerinden dışarıya taşar. Sözleri dinlenince çok sevinirler. Yardım severdirler. Mutlaka destek oldukları ve fahri olarak yardım ettikleri birileri vardır. Hayvan severdirler. Oldukça yük yürekli ve merhametlidirler. Kimsenin kalbini kırmak istemezler, incitemezler. Bu sebeple de çok defa birilerinden ihanet görmüşler ve kandırılmışlardır. Ancak onların iyi yürekleri onları hep korur ve şansları yaver gider. Koş burcu kadını lafa eveleyip gevelemekten hoşlanmaz ama pıdavatsız da değildir. Aklını kullanarak mutlaka taşı gediğine koymeyini bilir. Biraz yan olmakla beraber damarına basılmazsa uysaldır. Oldukça duygusaldır ama gerektiğinde hiç beklenmedik şekilde sert olabilir. Kavgacı değildir ama gerektiğinde kavgaya girmekten korkmaz. Biraz şüphecidir. Kişiye ısınması zordur ama ısınmadan da güvenmez. Bazen beklemedik bir şekilde bencil de olabilir. Etrafına sadece kendi dünyasından bakar, hatalarının farkına çabuk verir ve kabul eder. Koşburcu kadınlar istediklerini mutlaka elde eder. Azimlidir ve bu bunu alana kadar da savaşırlar. Hedeflerse mutlaka onu başarırlar. Ancak savurgan ve para tutmaz özellikleriyle bilinirler. Para konusunda harcamayı severler. Kimin için olduğu önemli değil. Başkaları için bile kolay para harcarlar. Bu davranışları paraya önem vermediklerindendir. Nasıl olsa yine kazaların düşüncesiyle kolay harcarlar. Her ortama ayak uydurup kolay mutlu oldukları için para olmasa da dişimi sıkarım derler ve bütün parasını harcarlar. Anlık isterlerle çok hareket ederler. Hata yapsalar da o hatadan kurtulmayı hep becerirler burcu kadınlar çok cazibelidir. Çevresinde aşırı ilgi çekicidir. Aynı zamanda çok enerjiktir ve enerjilerle göz çarparlar. Gevezedirler ama boş konuşmadıkları için ilgi çekerler. Karşı cins tarafından sohbetleri çok sevilir. O konuştukça etrafında erkek sayısı artar. Zeka dolu espriler yaptıkları için dikkat çekerler. Duygusal ve hassas bir kadındır. Dolayısıyla kırılgan ve alıngandır. Kadın özellikleri güçlüdür, araçtır, özgürlüğüne düşkündür. Pek çok şeyi aynı anda becerebilir. Bunlardan biri de iyi bir anne ve ev kadını olmaktır. Evi konusunda bağlılığı vardır. Her şeyin mükemmel olmasını ister. İş hayatı, aşk hayatı ve ev hayatı hepsi sorunsuz olsun ister. Aksi olursa bunlardan biri kötü giderse içinde huzursuzluklar yaşar. Çok sabırlıdır. Ancak sabrettikleri mutlaka içinde biriktirir. Zamanını kollar ve bir gün hesabını sorar. Dik kafalı olmayan, sessiz söz dinleyen erkeklerden hoşlanır. Kısıtlayıcı, kaba dayı, ve aşırı kıskanç erkeklerden hoşlanmaz. Aksine kibar ve asil duran karizmatik ve yumuşak sesli erkeklerden hoşlanır. Koş burcu kadınının şüpheci yaklaşımları olduğu için karşısındaki erkek net olması gerekir. Yumuşak huylu, kibar bir erkekten etkilenir. Neşeri, güldüren fakat asla cıvık olmayan erkeklerden hoşlanır. Onlardan bilgili olanlardan ya da ukula olanlardan ve tavırlardan hoşlanmaz. Asla eleştirmeyin, eleştirmekten nefret ederler. Koş burcu kadınları sosyal için sosyal aktiflerden hoşlanırlar. Sürprizlere bayılırlar, spor yapmak ve alışverişe gitmek en büyük zevkleridir. Koş burcu kadınların pahalı hediyelerden hoşlandığı doğrudur. Elmastan çok hoşlanırlar. Ancak küçük tatlı hediyelere de gönlünü alabilirsiniz. Onların erkeksi davranışlarını sizi etkilemesine izin vermeyin. Koş kadını genellikle cinsiyetten bağımsız olarak erkeksi bir burcu olarak düşünülür. Bu yüzden hoşlandığınız kadın bazı erkeksi eğilimlere sahip olabilir. Bu eğilimleri anlamak, kabul etmek işinizi kolaylaştırır. Onunla rekabete girip bu yarışma işlerinde hem de günlük yaşamında kendini göstersin. Onun rekabet isteğini tıka basa doldurun. Hareketli olmalısınız. Koç evliliğin klişe olması için fiziksel söylenir ağır basmasını tercih eden hareketli bir buçtur. Bir koç kadınla olumlu bir ilişkin olmasını istiyorsanız kendinizin de hareketli bir ruh halis olmalıdır. Eğer olur da bir koç kadınla beraber olmayı başardıysanız hafta sonları televizyon karşısında oturduğunuz günler artık tarih olmaktadır. Onun düşünmeden hareket eden tarafını şımartın. Koçlar genellikle düşünmeden önce hareket eder. Bu bazen büyük bir belaya neden olabilir ancak koç kadını beladan kaçma macerasına da bayılır. Dürtüsel tarafınızla hareket etmekten veya onun yanındayken onun dürtüsel tarafıyla hareketini takip etmekten korkmayın. Utangaç tarafınızı saklayın. Koç kadını Utangaçlardan hoşlanmaz. Başkalarının neden utangaç olduğunu anlamakta zorlanır. Koçlar dışa dönüklerdir. Duygularını kolayca anlatırlar. Eğer utangaç biriyseniz ilk birkaç randevu sırasında utangaç tarafınızı öne çıkarmayın. Ona özgürlük ve bağımsızlık verin. Koç kadın istediklerini yapmakta özgür olduğunu hissetmelidir. Onu çok baskılamadan kontrol etmeye çalışın. Sizinle yeterince zaman geçirmediğinden veya başka bir erkekle çok fazla takıldığından ona şikayet ederseniz özgürlük istediğini ve iste, özgürlük isteğini bozarsınız, kırarsınız, onu bozarsınız. Tabii ki bu da olmaz. Buna dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Koşburcu kadınları asal karakterlidir. Tam bir hanımefendi görünümüne sahiptirler ve özünden asalet örneği kadınlardır. Oldukça akıllıdırlar ve zekidirler. Kendileriyle ilgili her konuyu avantaja çevirebilirler. Koşburcu kadınlarına aşırı sosyal diyebiliriz.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 Sözleri dinlenince çok sevinirler, yardımseverdirler, mutlaka destek oldukları ve fahri olarak yardım ettikleri birileri vardır. Hayvanseverdirler, oldukça yükko yürekli ve merhametlidirler. Kimsenin kalbini kırmak istemezler, incitemezler. Bu sebeple de çok defa birilerinden ihanet görmüşler ve kandırılmışlardır. Ancak onların iyi yürekleri onları hep korur ve şansları yaver gider. burcu kadını lafa eveleyip gevelemekten hoşlanmaz ama pıdavatsız da değildir. Aklını kullanarak mutlaka taşı gediğine koymeyini bilir.